Arkadaşlar merhabalar bu videomda yeni bir oynatma listesinin tanıtımını yapacağım. Çok önemli bir oynatma listesi. Adı nedir? Konu konu yeni nesil sorular geometri. Bunun da matematik versiyonunu SML Hoca kendi kanalında yapacak. Haberin olsun çok güzel bir içerik bizi bekliyor. 2023 tayfaya hatta 2024 hatta 2030 tayfaya kadar gidebilecek bir seri bu. Yani ben bu sene 2023'te çekiyorum bunu ama 2030'da da çok rahatla dinleyebilirsiniz. Çünkü geometrideki yeni nesil soruların nasıl yapılabileceğinden bahsedeceğim sana. Çok önemli ve çok etkili bir şey olacak. Evet gençler. SML Hoca'yı da unutmayın. Matematik versiyonunu da SML Hoca yapacak. Gençler bu oynatma listesine başlamadan önce kısaca şunu da söyleyeyim. Çünkü bu da çok önemli. Tekrar geometri full tekrar çok güzel gitti. Herkes çok beğendi. Sen hala başlamadıysan bitirmeye yakın olanlar ya da bitirenler geometri full tekrarda mutlaka ama mutlaka baksın derim. Çünkü orada çok güzel hem eski nesliyle hem yeni nesliyle çok güzel tekrarını yaptık. Bunu neden dolayı söylüyorum? Hem gelen yorumlardan dolayı yani netlerin artışından bahsediyor yapıyor öğrenciler ve çok iyi olduğundan bahsediyor. Hem de bizzat kendim öğrencilerden Bursa Fuarı'nda da bunu öğrencilere de sordum. Çok artısını görmüşler. Hatta burada kendim verdiğim öğrencilerde de nasıl gidiyor hocam şahane mükemmel. Yorumlarını hep aldığım için bak bitmeye yakınsa ya da bittiyse şu geometri full tekrar f yayınlarından çıktı biliyorsun lütfen onu da böyle halletmeye çalışıyor. Çünkü geometri netine net katar. Sınavada az bir zaman kalmış. Bence tam zamanı çok fazla da gecikmeden şu geometri full tekrarı da halletmeni tavsiye ediyorum. Evet şimdi bizim bu iş nasıl olacak? Bu oynatma listesi. Niye oynatma listesi şeklinde şey yaptım? Çünkü farklı yerlerde koyacağım bunu. Arkadaşlar oynatma listesi. Bakın şöyle görüyorsunuz yan tarafta. Şöyle bir şu an sadece bir pdf daha düzgün pdf ile karşınıza geleceğim zaten. Böyle her konuyla ilgili konu konu yeni nesil sorulardan bahsedeceğim size. Hatta kısa bir özet yapabilirim. Şöyle bir dakika içerisine sığdırabilirim. Bütün yeni nesil geometrin yeni nesil kısmını. Geometri hatta yeni nesil deyince en çok etkilenen derslerden biri hangisi? Geometri. Geometri böyle son sınavı. 2018'den sonraki sınav sorularına bakacak olursak. Soruların yarısı ya da yarısından fazlası artık yeni nesil gelmeye başladı. O yüzden yeni nesil kavramı. Geometri de çok önemli bir yere sahip oluyor. Geometri de yeni nesil aslında en kısa özetindir biliyor musunuz? Eş şekiller. Eş şekilleri kullantırıyor ÖSYM bize. Yani bir üçgen burada diğer üçgen burada eş yapıları kullanacaksın. Kenarların eşit olmasını açıların eşit olmasını kullanacaksın. Zaten yeni nesil soruları çözerken de bunu cümlede benim ağzımdan çok duyacaksınız. Eş şekilleri başka nasıl elde edebiliriz? Mesela kesip yapıştırma. Aynı üçgen kenarların eşitliği açıların eşitliği önemli. Ya da döndürme. Bu kalem döndürdüğünde yine aynı kalem değil mi? Uzunluk buradayken de aynı, buradayken de aynı. Uzunlukların eşit olmasın. ya da üçgen döndürmesinde de kenarların eşitliği ve açıların da eşitliği tabii ki önemli. Yine eş yapı. Başka ne var? Hocam katlama. Katlama soruları da aslında yine aynı. Katlamayı açıyoruz. Üstüne binen kenarlar eşit, üstüne binen açılar eşit. Genelde hep bu mantıkta şey yapıyoruz. Ya da sözel sorularla karşımıza yeni nesil Tabiriyle geometrikler karşımıza çıkıyor. En çok bu şekilde eş yapılarla karşımıza çıkıyor. Ve daha değişik aklıma gelmeyen şeyleri ince şeyleri de zaten o e, bölümün içerisinde sizlere anlatacağım. Evet ne yapacağım bölüm bölüm. Mesela üçgende açı. Bir video 15 soruluk ya da 10 soruluk. 10-15 soruluk şeyde yeni nesil nasıl sorular gelir onlardan bahsedeceğim böyle 10-15. Daha az sorularda olabilir mi? Olabilir aslında da her çeşitini size göstermek istiyorum. O yüzden bu şekilde yapacağım. İşte burada mesela hazırlanmışsa açı yeni, soru, yeni nesil sorular yarından itibaren başlıyor. Bunun videosunu yarın çekeceğim. Bu şekilde her tarz sorularını koydum. Soruları nereden alıyorum? 3-4-5. 3-4-5 kitabını çözerler e, izleyebilir miyiz hocam? Burada tabii ben sana yeni nesil kavramından bahsedeceğim. Mantığından bahsedeceğim. Eski nesli bu şekilde diyeceğim. Size yeni nesil daha doğrusu sizi yeni nesil soruları kalıplandırma işlemi yapacağım burada. İşte dedim ya eş yapımı var ya da daha değişik bir yapımı var. Bunları böyle gruplandıracağız. Yenilesi sorulara baktığın zaman Aa, burada döndürme mantığı var diyeceksin. Soruyu görür görmez. ÖSYM'de karşına geldi ya. Hemen kafandaki o gruplandırma yöntemiyle hemen e, çok fazla düşünmeden tekniğini de bildiğin için sorunun çözümüne rahat bir şekilde ulaşacaksın bana göre. Çünkü her zaman ne diyoruz? Bir sorunun lacivertini çözdüysen daha öncesinde aynısının lacivertini çözdüysen. Soruyla karşılaştığın zaman daha hızlı hareket etmiyor musun? İşte amaç da bu. Yani yeni nesilde de zaten hep bunlar üzerinde. Yani bunların dışında bir yeni nesil soruyla karşılaşamazsın gibime geliyor. O yüzden buradaki mantığı ve eski neslin nasıl yeni nesile çevrildiğini falan böyle çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Eskiden böyleydi, yenisi böyle. Ya da şu şekilde gelebilir. Ya da daha farklı olarak şu şekilde karşımıza gelebilir diye bütün soruları tek tek yorumlayacağım sana. O yüzden. Yani eski nesilde sen anladıysan yeni nesilde çok rahat bir şekilde yapacaksın. Bilmiyorum ben çok heyecanlıyım çünkü çok güzel bir seri olacak ve bu seriyi 3 4 5 kitabından şey yapacağım. 3 4 5 kitabı çözenler yine izleyebilir. Çözmeyenler kesinlikle ama kesinlikle izlemesi lazım. Çünkü sana çok şey katacak. Unutma bunu. Aynısının matematik yeni de İsmail Hoca yani SML Hoca Matematik kanalında bulacaksınız. Sizin yine bir şeyler katmak için, yani bugün aniden atlama geldi ve bunu kesinlikle yapmak zorundayım dedim. Ve yarından itibaren videolarına da başlıyorum. Bu arada bunun tişörtü nasıl olacak? Ee, tişörtü de arkadaşlar şu şekilde olacak. Bunu aynı zamanda ben ara sınıf kanallarında da yani 9. sınıf akademi serisinde de yayınlayacağım. 10. sınıf, 11. sınıf akademi serisinde de yayınlayacağım. 9'da 9. sınıf tişörtü, 10'da 10. sınıf, 11. sınıfta da 11. sınıf akademi serisi diye göreceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde bir seri olacak yani aynı video hem ara sınıf oynatma listesinde olacak hem de konu konu yeni nesil sorularla geometri oynatma listesinde olacak. Yani sen 9. sınıf videosu gördüğün zaman başlığına bak hani yeni, işte üçgende açı konusu şöyle sorularda görüyorsunuz şöyle her çeşit soru var. Şu başlığı görüyorsan açı yeni nesil sorularla başlığını görüyorsan onu izle ya da işte gün gün iki günde bir üç günde bir ben zaten bunun videolarını atacağım. O oynatma listesinde takip edebilirsin. O oynatma listesinin adını bir daha söylüyorum. Konu konu yeni nesil sorularla geometri arkadaşım. Bilmiyorum çok şey katacak bence. Özellikle şu anlamda hocam ben eski nesil soruları yapıyorum ama yeni nesile hala daha alışamadım. Mantığını kuramadım diyen arkadaşlar ya da yeni nesil sorulara alışkın olsanız da belki benim farklı yorumlamalarımla çok güzel şeyler öğreneceğiniz şeylerle karşılaşacaksınız. Bilmiyorum yine ben bu seride çok heyecanlıyım. Zaten bu sene içerisinde yaptığım en heyecanlı seriler hangileriydi? Bir, konu anlatımı. 2 full tekrar aşırı eğlenceliydi benim için. Çok güzel şeyler öğrettim öğrencilere. Ve bence üçüncüsü de bu olacak. Bu seriyi de kaçırmayın arkadaşlar. O zaman bu seriyi de. Yani bu oynatma listesi'nin adını bir daha söylüyorum. Konu konu yeni sorularla geometri serisinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.